Heyecanla beklenen Dünya Kupası 2018 Rusya'nın ev sahipliğiyle, 14 Haziran Perşembe günü başladı. 22 Haziran Cuma gününün ikinci maçı, D grubunun dördüncü maçı olan, Nijerya i̇zlanda maçı olacak ve, Dünya Kupası'nın sekizinci günü oynanacak. İki takımın analizlerine geçelim. Nijerya Dünya Kupası'na katılmak için, 6 eleme maçı oynayan ekip, 1 yenilgi, 1 beraberlik ve, 4 galibiyetle turnuvaya katılmaya hak kazanmışlar. Hücumda çabuk oyunculara sahip olan ekip, kolay kolay yorulmuyor. Fiziksel anlamda da güçlü olan ekip iyi bir taktikle, turnuvada sürpriz bile yapabilir. Defans hattında ise, savunmada oyuncular iletişim eksikliği yaşıyor ve anlaşamıyorlar. Bu durumda gol yemelerine neden oluyor. Nijerya eğer savunmada kendini toparlarsa gruptan çıkma ihtimali var. İzlanda ise turnuvaya katılmak için 10 maç yapıp 2 yenilgi 1 beraberlik ve 7 galibiyet aldı ve Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı. Kontra ataklarla rakip kaleyi zorlayan ekip, defansif olarak adeta etten kale inşa ediyorlar. D grubundan çıkmak isteyen İzlanda takımı, Hırvatistan ve Arjantin gibi iki güçlü takımı elemek zorunda. Peki Nijerya ve İzlanda maçı istatistikleri nedir? Maçı kim kazanır işte detaylar, %33 oranlı Nijerya kazanır.